Da herhangi bir hata yok. Bir Fire'dan fayr'dan. bir tane T-beze göndermiş. Wow. Bir sessizlik oldu. <gülüyor> dur oğlum dur.